Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı tyt Geometri Soru Bankası kitabındaki doğruda açı konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 1'in çözümünü yapacağız. Hadi çözümlere başlayalım. Aşağıda aynı renkli kenarları paralel olan bir Z harfi tasarımı verilmiştir. Bu tasarımda belirtilen açının ölçüsü 100 derece olduğuna göre tasarımda ölçüsü 80 derece olan kaç tane iç açı vardır diye soruluyor. İçerideki açılar yani. E burası 100 ise şu maviler birbirine paralel. U kuralından dolayı burası kaç yapar? 80 yapar. Hocam kırmızılar da paralel. Şöyle bir U kuralından dolayı burası da 80 yapar. Sonra şuradaki şeye bakabiliriz artık. Şu kırmızılar birbirine paralel ya. Şöyle şöyle. Z'den dolayı burası da 80'dir. Mavilerin paralelliğinden Z'den dolayı burası da 80'dir. Şuraya bakalım. Şu mavilerin paralelliğinden Z'den dolayı burası da 80 yapar. Kırmızıların paralelliğinden de Z'den dolayı burası da 80 derece yapar. Hatta U'dan dolayı burası da kaç yapar? 100 yapar. Bizden ne isteniyor? İç açıları 80 derece olan. 1- 2, 3, 4 tane açı var. Hocam şunlar dışarıda kalan açılar. Bunları almayacağız. O zaman cevabımız ne yapacaktır? Balıkesir yapacaktır birinci soruda. Geldik ikinci soruya. ABC açısının açı ortayı ile CD doğrusu birbirine paralel olduğuna göre. Hmm, hemen ABC açısının açı ortayını çizelim kardeşim. Şu ABC'nin açı ortayını çizdim. Şu açı ortayı dediği için şu açıları yazdım. E şununla şu birbirine paralel demiş. Tamam. Z var burada. Paralelliği kullanacağız. Z'den dolayı burada kaç kaç derecede? 40 derecedir. E, burası 40 ise burada açı da 40'tır. ABC açısının ölçüsü isteniliyor bizden. Bu açıda kaç derece yapıyor? 80 derece yapıyor. Dolayısıyla ikinci soru Edremit oldu. Geldik üçe. Direkt soruya baktığım zaman şöyle bir M kuralını görüyorum. E, şununla şunun toplamı direkt buraya eşit olacaktır. Yani 100 yapacaktır burası. 60 ile 40'ın toplamı. Sonra şu açıyla şu açı eşit verilmiş. Hocam burası 100. Dolayısıyla buraya 80 kaldı. Şöyle bir Z kuralından dolayı da X de 80'e eşit oldu. Evet. E bizden ne isteniyor? X açısı isteniyor. Direkt cevap e-dramit oldu. Üçüncü soruda. Geldik 4'e. Evet. Şöyle bir kağıt parçası. ABC'de dikdörtgen biçimindeki bir kağıt parçası kırmızı renkli kırık çizgi boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. İki parçaya ayrılmış ve şuradaki açılar 40 ve 160 verilmiş. Buradakiler 50 110 X. Bunları iki parça gibi düşünmeyelim. Aynen bu, bu, bu parça buradan çıktı ya. Bak mesela Şuradaki parça e buradan çıktı. E Buradaki açı buraya da eşit olacak. Yani burası kaç derece olacak? 50 derece. Burası 110 ise burası da kaç olacak? 110 olacak. E burası x'e burası da x olacak. E ben bunları yorumlayacağım şimdi. Buna göre x nedir diye soruluyor. Sadece burada şu işlemi yorumlamam yeterli. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle paralellikler var. Evet şununla şu birbirine paralel. Bu paralellikler ne yapıyoruz? Sağa bakanlar sola bakanlara eşit olacak. Hocam. Şuradan sola bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Sağ bakan açısı lazım. 20 derece. E burada 90, 40 ve X. 90, 40 ve X. Sola bakanlar. sağa bakanlarda 50, 110 ve 20'ye eşit. Hocam 90, 30'da 90, 40'da 130. Öbür tarafa atıyoruz. X buradan neye eşit oluyor? Şurayı topluyoruz. 160, 180. 180 eksi 130 yapar o zaman cevapta kaç çıkar o zaman 50 çıkar. Yani dördüncü soru böylelikle balı kesir oldu. Geldik 5'e. Sivrilen yerler var ne yapıyoruz paralel çiziyoruz hocam. Şu paraleli bir çizelim bakalım şöyle. Hocam üstte de sivrilen yer var altta da sivrilen yer var. Üstte altta paralellerimizi çizelim. Çizdikten sonra ne oluyor? Şurada bir U kuralı oluştu. 70 ise burası kaç derece? 110 derece. 110 20 daha 130. Buraya kaç derece kalır? 50 derece kalır. Şurada da 60'ı kullanayım. İster U'dan yap istersen direkt Z'den yap. Z'den dolayı şuradaki açının tamamı 60 derece yapar. Eğer 30'u buradaysa buraya da 30 derece kaldı. Şimdi bizden X isteniyor Hocam X'e bak şurada bir M kuralı var. X neye eşittir? Şu açıyla şu açının toplamı buna eşit olacağından dolayı. X 50 ile 30'un toplamına eşit olur. Yani cevabımız böylelikle 80 yapar. Beşinci soru C'han oldu. Böylelikle arkadaşlar geldik 6'ya. İpek doğru parçalarını kullanarak farklı rakam tasarımı yapmaktadır. Şekilde aynı renkli doğru parçalarını birbirine paralel yerleştirerek 3 rakamı tasarlamıştır. Evet garip bir 3 rakam olmuş böyle bir. Şu düz çizgi şöyle de 3 yapılabilirdi ama böyle çentikli bir 3 rakam olmuş. Neyse. Burada kırmızılar birbirine paralel, yeşiller birbirine paralel ve mavilerin de birbirine paralelliğini unutmayalım. Arkadaşım kırmızının paralelliğine bakacak olursak. o kuralından dolayı burada kaç kaç derece? 70. 180'e tamamlıyor. Yeşillerin paralelliği U kuralından dolayı burası da kaç yapar? 80 yapar. E hocam burada şöyle bir M kuralı var. 70 ile 80'in toplamı soru işaretleme eşit olacak. Evet 70 artı 80 yapar burası. Yani burası 150 derece oldu. Dolayısıyla kaçıncı soru? 6. soru E-dremit oldu arkadaşlar. Evet geldik 7'ye. AB ile EF birbirine paralel verilmiş. Yani siyah doğrular birbirine paralel. E bu paralellikte şöyle baktığımız zaman bir kırmızılara baktığımız zaman şöyle bir M kuralı var. Hocam mavilere baktığımız zaman da şöyle bir M kuralı var. O zaman buradaki M kurallarını uygulayacağız. Şunlara ben bir A diyeyim. Şuraya da bir B, B diyeyim. Şu kırmızıdaki M'ye bakacak olursak. Şöyle kırmızıdaki M'ye bak bakayım. Kırmızıdaki M'de hocam şu açıyla şu açı. Yani A artı 2B. Kırmızıdaki 80'e eşit olacak. Evet. Şimdi maviye bakalım. Hocam mavideki şöyle M'ye bakacak olursak. O da 2A ve B mi yapıyor? Evet mavideki. Şuradaki açıda 2A artı B yapar. O da kaç yapıyor? 70 derece yapacaktır. E bizden ne isteniyor X. X'e bakacak olursak da arkadaşlar X'te de şöyle bir M kuralı var. Üçgenden de yapabilirsiniz ama üçgeni daha görmedik. 2A ile 2B'nin toplamı. Yani biz 2A artı 2B'yi arıyoruz arkadaşlar. E Burada 2 bilinmeyenli yanı 2 denklem var. Taraf tarafa çözebilirsiniz. Burada A'yı B'yi bulabilirsiniz. Ama bazen böyle denklem geldiği zaman şunu da göz önünde bulundurun. Hop, taraf tarafa toplarsak ne oluyor? Toplamları direkt geliyor. Bak 3A artı 3B eşittir. 150 geldi. A artı de buradan kaç gelir? 3'e böldüğümüz zaman 50 derece gelir. E, de 2A artı 2B eşittir. Yani bu 2 parantezde A artı B eşittir. A artı B yerine 50 yazarsak 2 çarpı 50'den cevap ne çıkacaktır? 100 çıkacaktır. Yani 7. soru Akçay oldu. Geldik 8'e. Ne demiş? A ve E noktalarında çık A ve E noktalarından C noktasına varmak için harekete başlayan 2 araç Evet A'dan ve E'den C noktasına şu şekilde gelmiş. Bu da bu şekilde gelmiş. Evet, iki araç B ve D noktalarında 40 ve 120 derece dönüşler yapmaktadır. Dikkat. Burada dönüşü göstermiş ama dö göstermek zorunda değil. Ya da burada dönüşü göstermiş ama göstermek zorunda değil. Şimdi A'dan yola çıkan bak normalde böyle devam edecek ya. Yolu bu şekilde olacak mı arkadaşım? Evet, yolu bu şekilde olacak. Hocam dönme açısı 40 derece ise burası 40 derece mi olur? Hayır. Normalde bu şekilde gitmesi gerekirken hoop, şöyle bir dönüş yapıyor. İşte buradaki dönüş sana verilmiş 40 derece diye. Şimdi maviye yorumlayalım. Mavi de buradan böyle gitmesi gerekirken 120 derecelik dönüştürüyor ya. Burası mı 120 olacak? Hayır. Mavi de bu şekilde gitmesi gerekirken hoop, şöyle bir dönüş yapıyor. E, buradaki dönüş açısı burası yapıyor. Dikkat. Burası 120 derece. E, o zaman burası 120 ise burası 60 oldu. Şurada bir m kuralı var. 60 ile 40'ın toplamı direkt burasına eşit olacaktır. Yani direkt burası 100 yapar. Şimdi AB ve ED yolları paralel olduğuna göre kırmızı yolu takip eden araç C noktasından D noktasına varmak için kaç derece? Evet kırmızı araca dikkat şimdi. C noktasına normalde bu şekilde gitmesi gerekecek değil mi? Evet bizden 100 derece istenmiyor. Dikkat dikkat dikkat. Yoksa sen işte hocam C açısını 100 bulduk cevap 100 değil. Dönüş açısı soruluyor bize. Bizim eleman buradan kırmızıdan gelen araç normalde böyle buradan bu şekilde devam etmesi gerekecek. Ama buradan bu şekilde değil de hop şöyle bir dönüş yapması lazım. Yani senden ne isteniyor? Şuradaki açı isteniyor. Hocam burayı biz 100 bulduk. Bu da 180'e tamamlayan açısı kaç derecedir? 80 derecedir. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Dönüş açısını ÖSYM artık kullanıyor. Kullanmaya da devam ediyor edecek gibi de duruyor arkadaşım. O yüzden buna sen de dikkat et. Normalde işlem yapıp hop 60-40 100 hemen yüz işaretle geç değil artık buradaki sorular. İşte görüyorsunuz dönme açılarında Dön maç deyince şöyle bir duraksayın. Adam nereye doğru gidiyor? E, bu yola gitmesi için nasıl bir dönüş yapacak? Onu kendiniz tasarlayacaksınız. Artık işi öğrendiniz. Bundan sonrakilerde sıkıntı yaşamazsınız. 8. soru Akçay oldu. Geldik 9'a. Evet böyle yol sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Bizim için önemli olan bu yol çizgileri. İşte sen yol çizgilerine göre hamle yapsan senin için yeterli olacaktır. Yani şuradaki kırmızı çizgiler. Evet şimdi diyor ki bize yolun park ile yaptığı açı yolun şu yolun park ile yaptığı açı şurada kaçısı yani yani burada kaçı kaç derece x artı 10 verilmiş sonra yolun okul ile yaptığı açı yolun okul ile yaptığı açı şurada kaçı yani şurada kaçı kaç vermiş x eksi 10 vermiş bize yolun tarla ile yaptığı açı da burası oluyor x eksi 90 verilmiş bize e bu bir tam açı yaptı 3'ünün toplamı hocam x artı 10 artı x eksi 10 artı x eksi 90 eşittir 360 yapmalı. Buradan ne geliyor 1 2 3x geldi onlar gitti 90 da öbür tarafa art 90 diye geçti 360'la da 90 toplarsak 450 yapar X ile böylelikle kaç çıkar 150 çıkar e Bizden de zaten ne isteniliyor 150 derece isteniliyor 9. soru böylelikle akçay oldu Geldik ona yukarıda bir ışının ayna üzerindeki yansıması verilmiştir Evet vurduğu açıla gitme oluyor arkadaşlar Bu da böyle ÖSYM'nin soracağı tipte bir soru dikkat edin Bundan sonraki konularda da bu mantıkta soru gelir biz bunu fizikte şöyle biliyoruz. normalle yaptığı açıyla yansıması diyebiliyoruz aslında ama geometride daha kolayımıza geldiği için vurduğu açıyla gider tanımını yapıyoruz. Evet gelen ışın aynaya çarptığı zaman vurduğu açıyla gidecek. Vurdu ve alfa oldu. Evet bizden şunun tanımı yapmış. Sonra ne demiş soruda? Kolları paralel olan bir ayna düzeninde gelen ışın ayna ile 30 derece açı yapmaktadır. Düzeneğin bir açısı 110 derece olduğuna göre yansıyan ışının aynayla ile yaptığı x açısı nedir diye soruluyor. Bu böyle vurmuş ama devamını getirmemiş. Devamını biz getireceğiz. Öncelikle 110 sa burası kaç derece yapar? 70 derece. U kuralından dolayı toplamları 180 olacak çünkü. Hadi bakalım bizim ışın böyle geldi. Hocam vurdu açıyla gidecek o zaman buraya çarpacak. Buraya çarptı. Hocam vurdu açıyla gittiği zaman burası 30 derece olacak. Burada bir üçgen var. Üçgeni daha görmedik ama ortaokuldan biliyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180. 110 30 daha 140. O zaman buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. E sonrasında ne yapacağız? Burada da burdu açıyla götürelim. Hop. Burada da burdu açıyla gittiği zaman burada kenardan yansıması böyle verilmiş. O zaman bu yansıması tam buraya gelecek arkadaşım. E burada da ne oldu? Burada da aynı şekilde burdu açıyla gidecek ya 40'sa 40 yansıması olacak. E 40 70 daha yine üçgen çıktı. 40 70 daha kaç oldu? Hocam 110 oldu. Buraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. E burada da burada açıyla gidecek mi? Evet şu açıyla da şu açı eşit olmak zorunda. Dolayısıyla x'i de kaç derece bulduk? 70 derece bulduk. Yani böylelikle 10. soruyu ne bulduk? Ceyhan bulduk. Ve ÖSYM tarzı testlerden birincisini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı testlerden ikincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.